Haydi bakalım limoncular! Sarı sarı sarı sarı Çarşıda ben gördüm onu Suyunu da ben içtim onu Kim bilir nerede gördüm onu azarı, Sarı ki de sarı sarı limoni Suyunu da onu Kim bilir nerede gördüm onu Suyunu ben... cüla inşallah.